SİİRT'le ilgili bizim yatırımlarımız, çalışmalarımız, projelerimiz, siirtimizden beklentileri, Siirt'in durumu, her il için bunlar çalışılmış. Bu esaslar üzerine rakam rakam, satır satır kelime kelime yürütülüyor bu çalışmalar. Misal ulaştırma, haberleşme, enerji, eğitim, sosyal hizmetler, madencilik, tarım, imalat, turizm, sağlık, konut gibi pek çok alanda 13 küsur milyarlık bir yatırım planlanmış Siyirt'imize ve bunun e, önemli bir kısmı yarıdan fazlası yüzde %52, 52-53'ü de gerçekleşmiş durumda. Yeter mi? Yetmez. Mesela e, Siirtimiz diyor ki Botan Milli Parkı'nı yapalım. Diyor ki arkeoloji müzemiz olsun. Bunun için 32 milyon e, talep ediliyor mesela. Milli Park için, Botan Milli Park için 80 milyon e, talep ediliyor. Bunların proje çalışmaları da yapılmış. Bu rakamlarda e, yani tam e, gerçekleştiğinde projelerin fizivite çalışmaları ona göre e, gönderilecektir mutlaka. Daha önce burada yapıldığı, gönderildiği üzere. Mesela Siirt Bilim ve Kültür Merkezi talep ediliyor. Yani, bu talep edilen şeyleri ben de talep ediyorum. Hükümetimizden. Zira bunlar çok mühim şeyler. Gerçekten bir arkeoloji müzesi bir milli park, efendim köy ve mezralara ait altyapı yapı çalışmaları mutlaka olmalı. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Tabii ki e, o doğallığını, tarihi dokusunu bozmadan bunlar olması gerekiyor. Yine öğretmen evi projesi talebi var. Bunun için 110 milyon gibi bir e, rakam öngörülmüş. Ve Siyirt'te öyle zannediyorum ki, yani şöyle birkaç sayfalık taraf var ee, Sayın Vekilim, Sayın Başkanım. Bu demektir ki pek çok şey yapılmış. AK Parti hükümetleri, Cumhur İttifakı hükümeti çalışıyor, yapıyor. Dediğim yani yürekler ateşlendi. Ee, o füze gibi ateşlenmiş yürekleri bundan sonra kimse durduramaz. Köprü meselemiz var, Botan Köprüsü, onunla ilgili daha önce sizlere de bilgilendirmiştik. Proje ihalemiz devam ediyor, birkaç ay içerisinde bitiyor. Ev bölgemizin tamamını ilgilenen bu, bu konuyla ilgili de devamlı sıklıkla bizler Ankara'ya gidip görüşmeleri sağlıyoruz. Ee, onun haricinde bizim e, işsizlikle gidiyor en büyük problemimiz işsizlik ve şu an tüm belediyelerimiz aracılığıyla... Bizler tüm e, beldelerimizde ve ilçelerimizde, il merkezimizde inşallah en geç üç ay içerisinde de daha önce altı ay öncesinde bu mücdesini vermiştik. <gülüyor> ve üç ayda analize bitirme aşamasına geldik. Üç ay sonra da bizler yaklaşık dört bin, beş bin arası bir insanın inşallah orada hemşehrisimizi istidam ettireceğiz. Hastane evet hastanemizin ihalesi 26 Kasım'da gerçekleşti. Şu an orada biliyorsunuz, e, itiraz süresi oluyor. Bir 15 günlük bir itiraz süresi var. O da kesinleşti. Evet. Işte Süre bizden inşallah gelip burada hastanemizi 500'te hastanenin temel aportasını gerçekleştireceğiz. biz AK Parti olarak 42 gibi bir oy oranımız var. Cumhurbaşkanımız da %52 oy e, alıyor gözüküyor e, Kasım ayı itibariyle.